Imagoyu merak ediyorum. İmago nedir? <gülüyor> İmago nedir? İmago e, şöyle e, birçok aslında tanımı var. E, Hı -hı. Şöyle ilk önce ilk tanımdan başlayalım. Hı -hı. Genelde geçmişimizden bu yana. Hı -hı. E, anne karnından e, çıktığımız andan itibaren kimle e, Hı -hı. E, iletişim, iletişim halindeysek Hı -hı. ve... E, Nasıl söyleyeyim? Gelişim süreci boyunca yani hı hı. yetişkinlik ya da işte ölüm sürecine kadar bu hı süreçlerde hı. en çok hangi karakterden etkilendiysek hı hı. bilinçaltımızda ister istemez bu kişinin resmini e, hı hı. Kaydediyoruz, kaydediyoruz, alıyoruz. Ve <gülüyor> dolayısıyla da bu kişinin eee Hayatımızdaki seçimlerde gerek ses tonu, davranış, işte ne bileyim bizim istek Hı -hı. ve arzularımıza gösterdiği tepkiler, Hı -hı. işte ya da tepkilerin erken mi geçmeye nasıl geri dönükleri sağladı. Hı -hı. Aslında o kişiyle alakalı tüm karakter yapısından tutun da size davranış biçimine varana kadar her şeyi zihin Hı -hı. kontrol ediyor. Hı -hı. Ee, bu ebeveynler oluyor ağırlıklı olarak daha çok. Hı -hı. Ee, nasıl bir etki yaratıyor peki o resimleri bizim etkilenmemiz Hı -hı. ve kaydetmemiz? Ee, Mesela ilişkiler üzerine seçtiğimiz, hı hı. E, yaptığımız evliliklerde genelde e, anne babamıza benzeyen karakterler e, seçiyoruz. Hı hı. Her ne kadar çiftler bunu kabul etmese de e, hı hı. genelde diyoruz ya hep bilinçaltımızda işte annem gibi öfkeli biriyle asla e, birlikte olmam, olmam. Hı hı. ya da işte Babam, babam gibi bir adamla asla evlenmem. <gülüyor> Aslında bilinçaltımızda <gülüyor> tamamıyla baktığımızda bir seçimlerimiz diyoruz ya daha yufka yürekli sevecen olsun sahiplenen biri olsun. <gülüyor> <gülüyor> Aslında baktığımızda genelde e, kayıp öz diyoruz biz buna hı hı. geçmişinde e, tamamlanmamış bir e, ihtiyacı biz eşlerimizle tamamlamak istiyoruz. Hı. Ne eksik olduğunu düşünüyorsak bizde. Ama biz bunu sanıyoruz ki işte, işte. E, aslında baktığımızda bu da dediğim gibi hı hı. travmalarımızda e, eksik kalmış travmalarımız e, ya da ne bileyim hı hı. eksik kalmış duygusal boşluklarımızı genelde farkında olmayarak seçimlerimize yansıtıyoruz. Hı hı. Genelde e, mesela İlgisiz evet. bir baba ise örnek veriyorum. Daha, daha ilgili bir eş, daha sahip, sahip Peki bunlar ki, gerçekleşiyor mu? Yani bu ihtiyacımıza yönelik seçimler yapmaya çalışıyoruz ya. Şöyle olmuyor. Yine gireceğiz. Hı -hı. E, genelde evliliklerde zaten e, evlilik genelde bizim toplumumuzda hep şey vardır. Tamamlanma duygusu. Hı -hı. Bu konuda hep, tamamlanmak için olurum. eş seçeriz. Daha iyi hissederim. Olmayız. <gülüyor> e, çünkü o içsel travmayı düzeltmediğiniz sürece. Çünkü Hı -hı. E, e, nasıl diyeyim o geçmişinizle barışmadığınız sürece hı hı. isterseniz hayatınızda e, bir değil birkaç kez evlilik yapın. Hı hı. O içinizdeki o tamamlanmış duygusuz kendiniz affetmeyip o duyguyla barışmadığınız sürece kimle gelirseniz gelin o savaş e, hı hı. durumunu hep yaşayacaksınız. İşte hı hı. annem bana ilgisizdi. Mesela erkek için söylüyorum. Hı hı. Hı hı. Evlendi eşiyle işte ben seninle evlenirken şöyleydi. Şimdi böyle değilsin. Hı hı. gibi genelde bir değişimler söz konusu oluyor. Hı hı. Ve genelde kişinin asıl problemi baktığınızda genelde annesi gibi biriyle olmamak ya da annesinin hı hı. yaşadığı sıkıntıları yaşatmayan bir kadınla evlenmek hı hı. hayali vardı. Hı hı. Ama kişi kendi dediğim gibi o acısıyla hiçbir zaman yüzleşmediği için hı hı. hayatına gelecek her kimse ben onu tamamlanırım duygusu var ama aslında evlilik tamamlanmak için yapılmaz. Genelde karşılıklı her iki insanın e, Hı -hı. İçsel e, kayıplarını Hı -hı. ya da ne bileyim sorunları her neyse bunları fark edip karşılıklı bir aydınlanma sürecidir. Bir gelişim, tekamül sürecidir. Evlilik aslında olgunlaşmak için vardır. Kendi yaralarımızı Hı -hı. kapatmak için bir